Evet arkadaşlar bugün zayıf arıların olduğu arılığa gidiyorum şu anda. Gelmek zorunda kaldım çünkü Nisan'ın ilk haftası olduğu halde. Geçen yıl bu vakitlerde havalar ısınıyordu. Ama şu anda yağmur var birkaç gün daha yağmur devam edecek. Zayıf arı yavrulama alanını öne almıştı arka tarafta bir şey yoktu ve birinci ile ikinci çerçeve arasında ananın yavru atması için yer vardı şimdi onun yavru alanını ana arı yumurtlama alanına yumurta atmış mı atmamış mı ona bakacağım eğer yumurtlama atmadıysa koloninin düzenini değiştirmem gerekiyor çünkü birkaç gün daha yağmur var eğer değiştirmezsem Arı bu vaziyette yine ön tarafta yığılı kalacak ve gelişmesi duracak gelişemeyecek. Yaklaşık bir hafta kaybedeceğim. <gülüyor> bir haftayı kaybetmek istemiyorum. Gelişmesi dursun istemiyorum. Şimdi kovanı açıp bakacağım. Yağmur olduğu için her ne kadar dışarıda ballı baba polenleri ballı baba açmış olsa bile arı bundan faydalanamıyor. Polen getiremiyor. Bu olarak hususlandı. Evet. Evet koloni düzenini değiştirdim tekrar keki üstüne yaydım. Ve kapatıyorum artık. Evet, bu kadar. 10 dakikalık hiç. Evet. Bu kadar. Formik damlatma yaptıktan sonra ön taraftaki faaliyete bakıyorum. Normal. Aşırı bir çıkış yok. Bunlar da zaten bekçi aralar. Bombusları bekleyenler. Evet. Formik damlatma yaptım tekrar. Bir öncekinden geriye bir şey var mı diye bakıyorum. Kovan dip tablasında birkaç tane görmüştüm. Evet. Yine bir kaç tane varova var. Yavru alanı çok küçük olmasına rağmen birkaç kaç tane varova var. var. var.